Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet sesi açık, kapalı unutmuşuz. Yani öyle söyleyelim. Arkadaşlar yani bu yayını yapayım mı, yapmayayım mı diye çok düşündüm gerçekten. Lakin inanılmaz derecede sorular soruyorsunuz. Yani bu konuyla ilgili. E, malum e, TOKİ başvuruları var yani Türkiye'de çok önemli çok prestijli bir e, bu proje yani inşallah Rabbim herkese e, ev sahibi olmayı nasip etsin her şeyden önce lakin yani e, böyle önemli e, durumlarda hani acaba e, yani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye e, insan tereddüt ediyor e, arkadaşlar. Valla e, yani nereden başlayayım hala bilmiyorum e, öyle e, söyleyeyim. Arkadaşlar bakın e, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani engelli aylığı evde bakım aylığına güvenerek e, TOKİ'ye başvurmalı mıyım? Yani konumuzun başlığı bu. Yani ben olsam e, yani şu şartlarda e, başvuru yapmazdım. Arkadaşlar. Ama bakın bu benim görüşüm. Hani sonra demeyin ya hocam sizin yüzünüzden işte ev sahibi olamadık vesaire falan. Yani gerçekten Allah razı olsun bizim ağzımızdan çıkan her sözü dinliyorsunuz. Yani ona göre sizler de görüşlerinizi söylüyorsunuz. Şöyle başvurun. Eğer evde yani herhangi bir emekli maaşı varsa ya da herhangi bir sabit maaş varsa... Bakın bu TOKİ başvurularını kaçırmayın. Onu söyleyeyim. Ama sadece ve sadece benim engelli aylığım var. Benim evde bakım maaşım var derseniz arkadaşlar burada yanılırsınız. Öyle söyleyeyim. Yani ondan dolayı ileride üzülmeyin. Valla çok düşündüm bu yayın yaparken. Yani yapayım mı yapmayayım mı yanlış mı anlaşılırım diye. Yani. Ee, ama ileride e, dedim ki yani bakın işte yayıncılık bu kadar zor. Bir sosyal sorumluluk e, üstleniyoruz biz de şu an. Eğer biz sizi bir konuda uyarmadığımız zaman yani kendimizi vebal altında hissediyoruz arkadaşlar. Yani e, neden? Çünkü engelli aylı evde bakım aylı arkadaşlar yani e, sabit bir maaş değil. Anlatabildim mi? Sabit bir maaş olmadığı için arkadaşlar yani ileri de Allah mavaza herhangi bir gelir durumunuz değişir. Tamam mı? Ya da maaşınızın maaşınızda bir kesilme söz konusu olur. Ya da yarın seçim olur. Farklı bir siyasi atmosfer olur. Bunların hepsi risk. Ama TOKİ öyle değil ki. 20 sene ödeyeceksiniz. Ve enflasyon farkı var. Allah mavaza. Ödemediğiniz zaman yani e, çok sıkıntı böyle gözünüzün yaşına bakmazlar. Yani ondan dolayı çok iyi düşünün, çok iyi tartın arkadaşlar. Gerçekten e, diyorum bak e, Rabbim yani herkese ev sahibi olmayı nasip etsin. Ha, iş kuracak engelli kardeşlerimiz yani mutlaka ve mutlaka başvursunlar. Yani ticaret risktir zaten. Yani iş kurmak için bakın başvur yapabilirsiniz. Orada e, neyin ne getireceğini bilemeyiz. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Ama ev sahibi olmak dediniz mi? İşte bu sıkıntı. Yani bu problem. He, Allah ev yapana düğün yapana yardım eder. Neticede o da farklı bir şey. Ama arkadaşlar ayağınızı yorganınıza göre e, uzatın. Bakın devletimiz Harika bir proje yaptı ama maaşı olanlara e, çok harika bir proje yaptı. Yani engelli aylığı evde bakım aylığı da yani bir maaş değil yardım olarak geçiyor e, devlette. Ve böyle yardımların arkadaşlar kesilme ihtimali ileride doğabilir. Yani şöyle ya hocam bizim aylıklarımız mı kesilecek? Evde bakım aylıklarımız mı kesilecek? Ye sormayın. Böyle soran arkadaşlarımız da oluyor. Arkadaşlar gelecekte hanenizde e, işte abiniz işe girer ya da e, siz kadrolu bir işe girersiniz ya da farklı bir şey olur. Ha, keşke girseniz de Allah'ın izini ödeyebilseniz yani. Bakın o da farklı bir şey. Normalde. Evet Özür Hanım e, çok teşekkür ediyorum. Eğer söylediklerimde e, eklemek istediğiniz bir şey varsa Özür Hanım Sizler de buradan e, takviyede e, bulunun. Evet e, bak ne diyor e, zombi tombi benim e, evim var sadece e, benim ise e, hocam var her zaman e, demiş. Arkadaşlar yani e, bakın işsiz olan arkadaşlarımız da e, başvurmasınlar. Yani e, işsizlik de gerçekten e, çok şey yani. Sabit bir maaşınız olmadığı müddetçe arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle benim acizane tavsiyem. Bakın bu benim görüşüm. Yani onu size söyleyeyim. Hani yanlış söylüyor da olabilirim. İnsanoğluyuz neticede. Ama ben yani size bu videoyu yapmakta arkadaşlar kendimi sorunlu hissettim. Ya dedim ben... Bu videoyu e, yapmam gerekiyor dedim. Çok teşekkür ederim e, Zeynep Hanım. Hayırlı uğurlu olsun yani evinizde Ekstra maaşı olan engelli bireylerimiz kesinlikle bu projeyi kaçırmasınlar. Yani o bir vesileyle ödenir arkadaşlar. Mesela e, Mağlulen emekli olan oluyor engelli emekli olan e, evde Ne yapıyor ekstra e, Bir işte çalışıyor bu tip engelli bireylerimiz başvuru yapsınlar. Bakın bu güzel. Ama enflasyon farkı e, olayı var arkadaşlar bir de burada. Heh, yine enflasyon farkında engelli aylıkları e, yine yükselecek. Evde bakım aylıkları e, yine yükselecek. Ama, ama garanti mi? Tamam şimdi devletimiz yani şu anki siyasi e, pozisyon. Engellerimize böyle göz nur gibi değer veriyor. Atıyorum bundan 5 sene sonra 10 sene sonra Allah muhafaza farklı bir pozisyon gelsen olur. Allah muhafaza arkadaşlar ilk kesecekler işte engelli aylıkları evde bakım aylıkları olur. Neden yardım statüsünde geçiyor. Ya keşke esasında yani buradan devletimize de ricamız Engelli aylıkları, evde bakım aylıkları e, maaş olarak geçsin. Kalıcı olsun bu. Buradan aile bakanlığımıza, cumhurbaşkanlığımıza da seslenmiş olalım. Bakın gerçekten önemli. Evet, sizinle böyle e, mini mini bir sohbet e, yapalım istedim. Takdir sizin e, Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ama e, acizane, e, bu Ali Rıza Soyarsan kardeşinizin e, sizlere bir önerisi, acizane bir tavsiyesi. E, i̇nşallah Rabbim herkese e, ev alabilmeyi, araba alabilmeyi gönlünüzden ne geçerse, hayırlı olanını e, hepimize nasip etsin. Yani insan hayatında belki 10 tane araba alır e, ama arkadaşlar yani... E, Evi bir kere alır. Ama arkadaşlar ben en çok neyden korkuyorum biliyor musunuz? Yani tamam e, toki, yani, e, toki şeyler var ama neticede karşınızda bir de muhatap banka var. Yani gerçekten e, kolay değil. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Sizleri seviyorum. Bizleri takip edin. Kendinize iyi bakın. Hayatta sizden daha önemlisi, daha değerlisi yok. Bakın. Psikolojinizi, sağlığınızı, sıhhatinizi önce bunlara dikkat edin. Bunlar yerindeyse dünya malı her şey alınır. Bir de hani son olarak ev sahibi olmak için, böyle e, dam sahibi olmak için arkadaşlar Sağlığınızı, sihatinizi, psikolojinizi aman ha bunları da e, kaybetmeyin, şey yapmayın arkadaşlar. Evet sizlere esasında ayrılmak istemiyorum ama yeni bir yayında görüşmek dileğiyle sizlere e, hoşçakalın e, diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz.